Bugünkü konumuz çeki demiri, transportör aracımız. Aracımıza çeki demir uygulaması yaptık. tamponu falan söküle tabii ki yapılması için. Alt taraftan buradan şaselerden monte ediyoruz. Tabi buraya şu an hissetmeyi taktık. Gözükmüyor. Buradan şase bağlantılarından yapıyoruz. Kesinlikle araçta delme, kırma, kesme en ufak bir şey yok. Arabanın kendi orijinal yerlerine takıyoruz civatalarımızı. Bu da 7.000 pin satışımız. Arkadaki karavanın lambaları yanması için park sinyal, stop lambaları için. Buradan arka stoplardan bağlantı yapıyoruz. Bu aracın şasisine kadar gidiyor. E, bayağı uzun bir 3 tane saplama vidayla tutuyor. Her kendi orijinal civataları. Yani 20 santim var aradı. Var var. 3 tane saplama buradan tutuyor. 3 tane buradan tutuyor. Buradan da e, normal, normal dengeli bir şekilde çekiyor. Şu Elektrik tam tamamladıktan sonra müşterimize teslim edeceğiz. Hayırlı tamam. olsun.